0,000000003457'nin 000 bilimsel gösterimini yazınız. Çok güzel. Öncelikle bilimsel gösterimin ne olduğunu hatırlayalım. Bilimsel gösterim, bir sayıyı bir sayı çarpı 10'un bir kuvveti olarak yazmaktır. 10'un bir kuvveti. Ve o sayının da 1 veya 1'den büyük ve 10'dan küçük olması lazım. Peki buraya ilk olarak yazılacak sayı nedir o halde? Genelde sıfır olmayan ilk sayı yazılır. Bu başlamanız gereken en başta olan, en başta olacak olan sayıdır. Bu sayı virgülün soluna koyacağınız tek rakamdır. Dolayısıyla 3,457 yazıyoruz. 3,457 ve bu sayı 10 üzeri bir şeyle çarpılacak. Şimdi 10 üzeri kaç olduğunu bulalım. 3,457'den başlayıp bu çok çok küçük sayıyı elde etmek için 3,457'den başlayıp virgülü sola doğru ilerleteceğiz. Yani sola doğru epey bir yolumuz var. 3'ün soluna bir sürü sıfır eklemeliyiz. Bunun için de virgülü sola doğru ilerleteceğiz. Değil mi? Bunu yapınca sayıyı çok çok çok çok çok biraz önceki çoklar kadar küçültmüş oluyoruz. Demek ki onun pozitif kat ile çarpmayacağız. Onun negatif kat ile çarpacağız on'un 10'un pozitif katsayısına bölmekle aynı anlama geliyor. Yani virgülü bir basamak sola hareket ettirmek demek, ona bölmek demektir. Değil mi? O da onun eksi birinci kuvvetiyle çarpmakla aynı şey. Burada bir örnek vereyim hemen. 1 çarpı 10 eşittir 10. 1 çarpı 10'un eksi birinci kuvveti eşittir 1 çarpı 1 bölü 10. O da eşittir 1 bölü 10. Virgüllü olarak yazalım. Aslında bir tanesini atlamışım. Sileyim bunları. 10 üzeri 0 da yazalım. Burası 1 çarpı birinci kuvvet. Burası da 10 üzeri 0. 1 çarpı 10 üzeri 0. 1 çarpı 1 demek, o da 1 eder. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1, eşittir 1 bölü 10, o da eşittir 0,1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2, eksi 2 10 üzeri eksi 2 ya da başka deyişle 1 bölü 100, 1 bölü 100 veya 1 bölü 10'un karesi yazalım, 1 bölü 100, o da eşittir 0,01. Yani burada ne yapmış olduk? Eksi 1. kuvvet dediğim zaman, virgülü sağ taraftan alıp sola doğru hareket ettiriyorum. Buradan buraya doğru gidiyorum. Eksi 2 olduğunda sol tarafa 2 gidiyorum. Peki bu sayıyı doğru ifade edebilmek için ne kadar sola gitmemiz gerekiyor? Burada kaç tane sıfır var, bir bakalım. Zaten bir tane ilerletmeliyiz değil mi? 3'ün önüne getirmek için bir tane ilerleteceğiz. Daha birçok kere sola gitmemiz lazım ki bütün sıfırları da hesaba katmış olalım. Bir tane kaydırdığımızda 3'ün önüne getirebiliyoruz. O zaman buradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kere. O zaman bu sayı 3,457 çarpı 10'un eksi 10'uncu kuvveti, yeniden yazalım. 3,457 çarpı 10 üzeri eksi 10. O zaman ilk olarak yapacağımız şey neymiş? Sıfır olmayan ilk sayıyı bulmak, değil mi? Burada da 3 o sayı. Unutmayın, 1 ile 10 arasında bir sayı olacak o sayı. 1'e eşit olabilir. Ama 10'dan küçük olmalı. 3,457 de buna uyuyor değil mi? 1 ile 10 arasında. Daha sonra en baştaki ile virgül arasındaki sıfırları sayıyoruz. Ve bu da size bu sayıyı elde etmek için kaç basamak sola gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Burada da 10 basamak sola kaymamız gerekti.